Rüyada diş görmek ne demektir? Rüyanızda diş gördüyseniz bir hastalığa, dişlerinizin döküldüğünü gördüyseniz yakında kötü bir haber alacağınıza işaret eder. Rüyada diş çıktığını gördüyseniz sorun ve sıkıntılara, tatsız ve kötü olaylar yaşayacağınıza, bu yüzden zor zamanlar geçireceğinize işaret eder. Rüyanızda dişinizin kırıldığını gördüyseniz borçunuzu taksit taksit ödeyeceğinize işaret eder. Rüyanızda dişinizin çekildiğini gördüyseniz yolculuğa çıkacağınıza, bu yolculuk sırasında önemli kararlar alacağınıza, size yakın olan birisiyle ayrılacağınıza, bu nedenle de moralinizin bozulacağına işaret eder. Rüyada altın dişe sahip olduğunuzu gördüyseniz, bir yangına, sarılık hastalığına gireceğiniz bir işte çok fazla kazanç sağlayacağınıza işaret eder. Rüyada diş düşmesi gördüyseniz, üzüntülü günler geçireceğinize işaret eder. Riyada dişinizin kırıldığını gördüyseniz borçlarınızı yavaş yavaş ödeyeceğinize bu borçları öderken geride kalan paranızı biriktirmeyip harcayacağınıza işaret eder. Riyada çürük diş gördüyseniz ailenizde bereketin azalacağına, sıkıntıların başlayacağına, dişleriniz çürümekle birlikte aynı zamanda sallanmaya başlamışsa böyle gördüyseniz bu durumda gelir ağzlığının yanında ayrıca elinizdeki paraları da harcayacağınıza işaret eder. Rüyada diş ağrısı çektiğinizi gördüyseniz çocuklarınız varsa onlarla yaşayacağınız sorunlara, yaşanacak kötü olaylara ve can sıkıntısına işaret eder. Rüyada yeni diş çıktığını gördüyseniz çocuk olacağını ve hayırlı işler yapacağınıza işaret eder. Rüyada takma diş gördüyseniz istediğiniz her şeye kavuşacağınıza, maddi sıkıntının olmayacağına, maddi sıkıntının gideceğine işaret eder. Rüyada dişinizin düştüğünü gördüyseniz iş hayatınızda büyük kazançlar elde edeceğinize, kötü bir haber alacağınıza işaret eder. Rüyada diş çektirdiyseniz çabalayarak malmuk sahibi olacağınıza, sizi huzursuz eden nedenlerin ortadan kalkacağına işaret eder. Rüyanızda dişlerinizin lekelendiğini gördüyseniz sıkıntı günler geçireceğinize işaret eder. Rüyada gümüş dişinizin olduğunu gördüyseniz maddi durumunuzla ilgili dedikodu olacağına, bunların size zarar vereceğine işaret eder. Bu nedenle maddi durumunuzla alakalı herkese bilgi vermemeli, sadece yakınlarınızla paylaşmalısınız. Dişlerinizin aralıklı olduğunu gördüyseniz aile içindeki fikir ayrılıklarından dolayı huzursuzluğa ve gelirinizin azalmasına işaret eder. Güzel dişlere sahip olduğunuzu gördüyseniz akrabalarınız tarafından takdir edileceğinize, geleceğiniz işler sayesinde büyük paralar elde edeceğinize, şanslı bir dönemde olduğunuza aklınıza gelmeyen yerlerden elinize büyük paralar geçeceğine, gördüğünüz güzel dişler başkalarına ait ise etrafınızdaki kişilerin zengin olacağına işaret eder. Çirkin dişlere sahip olduğunuzu görmeniz akrabalarınız tarafından alaya alınacağınıza işaret eder. Rüyada parlak, bembeyaz ve ışıl ışıl dişlere sahip olduğunu gördüyseniz, huzur ve mutlu olduğunuzu işaret eder. Rüyanızda dişlerinizi kaybettiğinizi gördüyseniz, yoğun bir stres altında olduğunuza, bazı korkularınız olduğuna, kendinize ulaşabileceğinizden daha yüksek hedefler koyduğunuza, güveninizin eksikliğine, maddi sıkıntıların olacağına, yalnızlık ve kaybetme korkusuna sahip olduğunuza işaret eder.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 Rüyada aldatıldığını görmek ne demektir? Erkekseniz ve rüyada aldatıldığınızı gördüyseniz, iş hayatınızda yaşadığınız maddi ve manevi problemlerden kurtulmak için büyük bir proje yapmak istediğiniz halde çok büyük bir sıkıntı yaşayacağınıza ve aşk hayatınız zorluya çıkacak sorunlardan zarar göreceğinize işaret eder. Genç bir kızsanız ve rüyanızda aldatıldığınızı gördüyseniz, sevgilinizle uzun bir zamandan beri problem, evlilik ya da kıskançlıkla ilgili bir konu yüzünden bir tartışma yaşayacağınıza ve bu nedenle üzüntü yaşayacağınıza işaret eder. Rüyada birini aldattıysanız, iş hayatınızda elemanlarınıza, çok kötü davrandığınıza ve haklarını geciktirerek sıkıntıya soktuğunuza, yardıma ihtiyacı olan insanlara kötülük yapacağınıza, her zaman hile ve üçkağıt yapacağınıza, kötü yola gelebileceğinize, yapılan işlerin çok iyi ve doğru şeyler olduğuna dair boş düşünceler içinde olduğunuza işaret eder. Rüyada eşinizi aldattıysanız, içinde olduğunuz durumdan, pişmanlık ve suçluluk duyduğunuza, bu durumun bu şekilde devam etmesini beklediğinize işaret eder. Rüyanıza sevgiliniz tarafından aldatıldığınızı gördüyseniz, güvenin sarsılmasına neden olacak bir olayla karşılaşacağınıza, iyi niyetinizin suistimal edileceğine, kendinizi kullanılmış hissedeceğinize, bu nedenle arkadaşlarınıza karşı da şüphe içinde davranacağınıza işaret eder. Rüyada sevgilinizdeniz sizi, Kardeşinizle aldattığını gördüyseniz, çok yakın biriyle aranızda büyük bir tartışma yaşanacağına, aranızda mesafelerin geleceğine işaret eder. Rüyanızda birinin sizin tanıdığınız bir insanla aldatıldığını gördüyseniz, bir konu hakkında muhalefet edeceğinize, insanlara karşı geleceğinize, görüşlerinizin anlaşılmadığı insanlarla bir araya geleceğinize işaret eder. Rüyanızda gerçek hayatta hiç tanımadığınız biriyle aldatıldığınızı gördüyseniz, etrafınızda insanlar arasında konu olacak bir oraya, bu olaydan haberdar olacağınıza işaret eder. Kadınsanız ve rüyanızda eşiniz tarafından bir kadın ile aldatıldığınızı gördüyseniz, basit bir problem olacağına, ancak rüyanızda eşinizin kendi hemcinsiyle, yani bir erkekle sizi aldattığını gördüyseniz, geri dönüşü olmayan bir olay olacağına, bu konuda geri adım atmayacağınıza işaret eder. Rüyanızda eski sevgiliniz tarafından aldatıldığınızı gördüyseniz, üstü kapanmış, ağzına bile almadığımız, ağzınıza bile almadığınız, Kimseyle paylaşmadığınız bir olayın aslında aklınızda tam olarak kapanmadığına, kafanızda geçmişe ait bazı sorular olduğuna, bu düşüncelerin sizi rahat bırakmadığına işaret eder. Rüyada eski sevgilinizin sizi tanınmış bir ünlüyle aldattığını gördüyseniz, boşa kaygılandığınıza, kuruntu etmeye ve kuruntudan kendini yiyip bitirdiğinize işaret eder. Rüyanızda kocanız tarafından aldatıldığınızı gördüyseniz, aile bağlarınızda zedelenmesine neden olacak bir olayın gerçekleşeceğine, bir yakınınız tarafından üzüleceğinize, rüyanızdaki kadın çok güzelse kendinizi değersiz hissettiğinize, kendinize haksızlık ettiğinize, duygusal bir çöküntü içinde olduğunuza, rüyadaki kadın çirkinse, çirkinse başınıza bir olay geleceğine ama gülüp geçeceğinize işaret eder. Rüyanızda sürekli aldatıldığınızı gördüyseniz, her zaman yanlış seçimler yaparak Başarısız, olacağınız, başarısız olacağınıza, doğru bildiğiniz bazı işlerde üşündü, üşün, üzüntü yaşayacağınıza, yaptığınız hatayı aradığınız ama bir türlü bulamadığınıza, hiç gerçekleşmemiş şeyler için kendinizi boşa yorduğunuza, hayalinizde yarattığınız olaylarla yaşadığınıza işaret eder. Rüyanızda karınız tarafından aldatıldığınızı gördüyseniz, en güvendiğiniz kapıların size kapanacağına, çok yakınınızdan yiyeceğiniz bir darbeye, Kafanızın karışacağına, rüyanızdaki erkek çok zenginse maddi anlamda güçsüz olduğunuza, bunun stresini yaşadığınıza işaret eder.